Selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3 4 5 yayınlarının 12'li TYT denemelerinin ikincisinin çözümlerini yapacağız bu videoda. Çözemediğin, yapamadığın, bilemediğin, boş bıraktığın soruların çözümlerine anında ulaşabilirsin. Nasıl ulaşacaksın? Videonun açıklama kısmına ben hangi soru kaçıncı dakikadaysa tek tek ellerime girdim. Sen sadece 22. soruyu mu çözemedin? Soru 22'nin linkine tıklayarak anında o sorunun çözümüne erişebilirsin videoyu sardırma derdinden kurtularak. Diyelim abone olduysan ve bildirimleri de açtıysan bu videoyu da beğendiysen sorularımızın çözümlerine, denememizin çözümüne başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz güzel bir temel kavram sorusu, rasyonel sayı sorusu. Caner Usta şu şekildeki tuğlalardan bir miktar almış ve duvar yapmak için şekil 1'de gösterilen adetle tuğla kullanmış. Bu durumda duvara kullanılan tuğla sayısının kullanılmayan tuğla sayısının oranı 2 bölü 5'tir. Bakın kaç tane tuğla kullanılmış şekil 1'de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kullanılmış. Kullanılanın kullanılmayana oranı 2 bölü 5'miş. Yani gençler. 4 katı değil mi? 2'nin 8, 2'nin 4 katı. O zaman x de 5'in 4 katı olacak. İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. 4 katı 20'dir. Demek ki kullanılmayan 20 tane tuğla var. E 8 tane de kullanılan vardı. Demek ki bu duvar totalde 28 tuğladan oluşacak derim ben. Tamam. Şimdi diyor ki Caner Usta duvarı örmeye devam edip şekil 2'de gösterilen duruma geldiğinde kullanılan tuğla sayısının yine kullanılmayan tuğla sayısının oranı kaç olur? Kaç tane kullanılmış onu bir bulalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sini kullanmış e 28 tuğla oluşacaktı duvar kullanılmayan 16 tane vardır o halde cevabımız budur 4'e böldüm 3 4'e böldüm 4 cevap neymiş 3 bölü 4 yani doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş gençler. Devam edelim ikinci soruyla. Dikdörtgen biçimli bir e, dikdörtgen biçimli bir yüzü mavi, bir yüzü sarı renkli havlu. Şekil 1'deki gibi asıldığında oluşan uzunluk değerleri ve bir miktar e, kayarak şekil 2'deki duruma geldiğinde oluşan uzunluk değerleri aşağıda gösterilmiş. Şekil 1, şekil 2 x kaçtır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlarım şu sarı yüz bakın burada görünen mavi yüzden daha kısa uzunluğa sahip. Bakın şu sarının altında da mavi olduğu için bir kere önce şunun tamamını hesaplayacağız. Yani bunun tamamını hesaplayabilmek için bu ikisini toplamamız lazım. Toplarsak 4-2 daha 6, 5-2 daha 7. Hop şura 30-20 daha 50 yaptı. 50,76 ile 30,24 yani şurayı toplayacağız ki havlunun uzunluğu ortaya çıksın. Yani ben 50,76 ile arkadaşlarım 30,24 toplarsam bakın 76-24 daha 100 yapar. 102 tane sıfırını ekledim O bir yan tarafa sarktı Elinde 30 daha 80 Bir de elde vardı 81 Yani bizim havlumuz 81 cm uzunluğunda olacak Şekil 2'ye bakıyoruz Arkadaşlarım yine burasıyla Şurasını toplayıp Havlunun uzunluğunu bulmam gerekiyor Yani 40 artı x ile X'i toplayacağım 81'e eşitleyeceğim O halde 2x eşittir 40'ı bu tarafa gönderdim. 41 yaptı. X de buradan ne gelir? 20,5 gelir. Yani cevabımız neymiş? Edirne seçeneğiymiş dedik sevgili arkadaşlar. Devam ettiğim 3. soruyla. 3. soru için şu kısmı arkadaşlar temizleyelim. 4 katlı bir halk kütüphanesinde her katta 5 tane oda, her odada 12 tane kitaplık. Her kitaplıkta 9 tane raf her rafada 15 tane kitap konulduğunda bu halk kütüphanesinde bulunacak toplam kitap sayısı ve 4 katlıydı onu da unutmayın 4 de ekleyelim Şimdi gelin düşünelim 12 kere 5 kaç yapar 12 kere 15 180 yapar 4 kere 5 20 20 kere 9 da 180 yapar Böylelikle hepsini çarpmış olduk ki bu çarpımın sonucu da 180'in karesidir yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz mis gibi Devam ediyorum dördüncü sorumdaki ki beğendiğim sorulardan bir tanesi. Aşağıda verilen iç içe köklü sayı işlemindeki kök çizgileri en içten en dışa doğru sırasıyla mavi, yeşil, kırmızı ve siyah renklidir. Mavi, yeşil, kırmızı, siyah. Bu işlemin sonucunun rasyonel olabilmesi için işlemdeki bazı kök çizgileri silineceğine göre silinecek köklerin renkleri kırmızı ve mavi, yeşil ve mavi, kırmızı ve yeşil renklerinden hangileri olabilir? Şimdi öncüleri tek tek ee, uygulayalım kırmızıyı ve maviyi silersem ben şimdi kırmızı ve mavi silinecek unutmayın maviyi silersem burası yine 16 olur 2 kere 16 32 33'ten 32'yi çıkardım burası 1 ve 1'in karekökü yine 1 yaptı 4 kere 1 4'tür 4'e 5 ekledim 9 şimdi kırmızı silindiğine göre burayı görmeyeceğiz yani kök dışına çıkmayacak kök olmayacak çünkü burası neymiş 9 9 16 ekledim. 25, 25'in karekökü de 5 yapar. 5 sayısı da bir rasyonel sayı olduğu için kırmızı ve maviyi silmemiz bu işlemin sonucunun rasyonel çıkmasını sağlar. Geçtim bir diğerine. Diğer öncülde ne diyor? Yeşille maviyi silsek olur mu? Maviyi silersem 16 2 kere 16 32 33'ten 32'yi çıkardım. 1 geldi. Şimdi yeşili sildiğim için de silmesem de olurdu çünkü zaten içerisi 1. Dolayısıyla burası 1'dir. 4 kere 1 4 yaptı. 4'e 5 ekledim. 9'un karekökü 3. 3'e 16 ekledim. 19 burası kökü 19 geldi. Ve kökü 19 bildiğiniz üzere rasyonel değil, irasyoneldir. Dolayısıyla sevgili gençler ikinci öncülü bay bay. Geçelim üçüncü öncülümüze. Kırmızı ve yeşil demiş. Bir de buna bakalım arkadaşlarım. kırmızıyla ile yeşili görmeyeceğiz. Kökü 16 4'tür. 2 kere 4 8. 33'den 8 çıktı 25. Bakın ne demiştik arkadaşlar? Kırmızıyı ve yeşili sileceğiz Yeşili kaldırırsam burası yine 25 olur 4 kere 25 100 yapar Daha sonrasında 5 ekledim 105 geldi Kırmızıyı sildiğim için 105 olarak devam ediyorum 105 16 ekledim 121 Siyahın içerisinde 121 kaldı Bu da 11 diye dışarı çıkar 11'de bir rasyonel sayı olduğu için 3. öncülümüzde olur diyeceğiz Doğru cevap 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktı Devam ediyorum bir diğer sayfam 5 soru bir hafıza kartının kaçta kaçının dolu olduğunu bu sembolü ifade etmekte hafıza kartı sembolü aşağıda bu hafıza kartının içindeki klasörler ve büyüklükleri gösterilmiş işte 10 GB 20 30 40 ve 50 GB olarak bu durumda hafıza kartı sembolünün değeri 1 bölü 2 olurken yani şu durumdayken 1 2ymiş bu klasörlerden arka arkaya 4 tanesi siliniyor farklı 4 tanesi arka arkaya siliniyor ve bunun değerleri sırasıyla 1 bölü 3, 1 bölü 5, 1 bölü 6 ve 1 bölü 10 oluyor. Buna göre son silinen klasörün büyüklüğü kaç GBtır diye sorulmuş gençler. Şimdi öncelikle dikkat ederseniz 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 10 bunların her birinin paydalarının ekoku 30'dur. O halde ben diyorum ki 30K'lık bir hafıza kartım var. Ve en başta hiçbir şey silinmemişken yani şu durumdayken 1/2'si doluymuş. Yani hiçbir şey silinmemişken arkadaşlarım 15K'sı dolu. Daha sonrasında 30'un 1/3'ü, 30'un 1/3'ü 10 yapar. 30'un 1/5'i 6 yapar. 30'un 1/6'sı 5K yapar. 30'un 1/10'u da 3K'yı gösterir bize. Yani yani en başta buyken bir klasör silindiğinde 10K kalmış. Yani o klasör 5K boyutunda. Bir klasör daha silinmiş 4K kaybetmiş. Bir klasör daha silinmiş K kadar kaybetmiş. Ve bir klasör daha silinmiş 2K kadar kaybetmiş. Buna dikkat edin. Silinenlerden şu K'nın 2 katı. 4K'da 2K'nın 2 katı. Ve ilk silinen şurada 3. silinenin 5 katı arkadaşlarım. Şimdi buna bakalım. 10 var 2 katı 20 var 2 katı 40 var bakın K 2K 4K 10 20 40 ve 3. silinen şu K yani K diye buna dedik bunun 5 katı da burada var zaten 50 GB demek ki geriye silinmeyen sadece 30 GBlık kalmış 30 GB lık. son silinen ise sevgili arkadaşlarım hangisiydi 2K'lıktı yani onun 2 katı olan 20 idi doğal olarak cevabımızda Bursa seçeneği olacaktı deriz. Geçtim 6'ya A, B ve C birer tam sayı olmak üzere İkbal kütleleri B gram Ve C gram olan iki ağırlığı Birlikte tarttığında göstergedeki Sayı tek sayı oluyor Yani arkadaşların B ile C'yi Beraber tartınca Tek sayı oluyormuş gösterge Ve sevgili gençler İkbal her biri C gram olan ağırlıklardan A tanesini birlikte tartarsa A tane C gram yapar Ve bunun da yine Tek sayı olduğunu görüyor. Şimdi A kere C tekse A tektir ve doğal olarak C de tektir. Arkadaşlarım burada C tekse teke ben ne eklersem tek sayı elde ederim. Tabii ki çift. Yani böylelikle ben A'nın tek, B'nin çift ve C'nin tek sayı olması gerektiğini elde ettim bir kere. Şimdi gelin şıklara bakalım. Bana demiş ki hangisi tek sayıdır. Güzel. A ya C ekle demiş. Yani teke tek eklersem çift olur. Gitti. Daha sonrasında B neydi arkadaşlarım? Çiftti. Çifti ben neyle çarparsam çarpayım çift gelir. B çiftti. Yine bir şeyle çarpmış. Yine sonuç çift gelir. Bakın B çiftti, C ile çarpmış. Sonuç yine çift gelir. Buraya bakalım. C tekti. B çiftti. C tekti. Tek e, çiftten teki çıkarttım. Tek tekle teki çarptım. Sonucu tek olur. Hangisi tektir diye sorulmuştu. Cevap Denizli seçeneği olacaktı gençler. Geçtim 7'ye. Şu kısmı sileceğim 7. soruyu çözmek için. Demiş ki rakamları toplamı asal çarpanlarının her birine tam bölünebilen sayılara toplam asal sayılar denir. Buna göre aşağıdaki say sayılardan hangisi toplam asal sayıdır? Rakamlarını topluyorum 9. 36'nın asal çarpanları nedir arkadaşlar? 2 ve 3'dür. 2 ve 3. Şimdi 9 3'e bölünür fakat 2'ye tam bölünmediği için bu bir toplam asal sayı değildir. 48'in rakamları toplamı 12'dir. 48'in sevgili gençler asal çarpanları 2 ve 3'tür. 12 3'e de tam bölünür, 2'ye de tam bölünür. Doğru cevap Bursa. 54'e de bakalım. Rakamları toplamı 9 ve sevgili gençler 54'ün asal çarpanları yine 2 ve 3'tür. 3'e bölünür fakat 2'ye bölünmez. Gitti. 80'e bakıyoruz. Rakamları toplamı 8. 8'in asal çarpanlarından birisi 5 ve 5 8'e tam bölünmez. Bu da gitti. 40'ın rakamları toplamı 4 ve yine 40'ın asal çarpanlarından birisi 5 olduğu için 4 5'e tam bölünmez. Bu da gitti. Doğru cevabın bursa olması gerektiğini zaten söylemiştik biz. Devam ediyorum. 8. sorumla. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda. A, B ve C gerçel sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? diye soruluyor bize öncelikle a ile c'nin toplamı arkadaşlarım a eksi 2 ile eksi 1 aralığında c 0 ile 1 aralığında ben ikisini toplarsam a sayısal olarak daha büyük olduğu için sonucu negatif yapacaktır a ile c'nin toplamı b de sevgili arkadaşlarım negatifti eksi ile eksinin çarpımı bakın b negatif eksi ile eksinin çarpımı pozitif yapar burada küçüktür demiş dolayısıyla birinci öncülüm gitti bir olanları sildim devam B ile C'nin toplamı. Arkadaşlarım B ile C'nin toplamı hakkında herhangi bir bilgi edinemem. Çünkü B-1 ile 0 arasında eyvallah. Fakat C'de 0 ile 1 arasında yani ikisi de basit kesir. İkisinin toplamı hakkında pozitif mi negatif mi bilemem. Çünkü B mi daha büyük C mi daha büyük sayısal olarak mutlak değerci hangisi daha büyük bilmediğim için. B C hakkında yorum yapamam. Yorum yapamıyorsam kesinlikle doğrudur da diyemem. 2 de gitti. Doğal olarak cevabımız yalnız düşmüş Bir de gelin 3'e bakalım. B'den C'yi çıkarmış. Bakın küçük sayıdan büyük sayı çıkarılırsa negatif olur. C'de pozitifti. Negatif ve pozitifin çarpımı da sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla üçüncü öncülüm doğru ve sekizinci sorunun cevabı da Adana seçeneği olacaktı derim. Ve devam ediyorum dokuzuncu sorumla. Arkadaşlarım B sıfırdan farklı ve A71, 2B6 ve 5 a 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere Murat... Bu, bu ve bu fiyat etiketli 3 üründen hangi ikisini alırsa alsın toplamda ödeyeceği tutanın 9'un tam katı olduğunu görüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur. Şimdi varsayalım ki şu ikisini almış olsun. İkisini alırsa A71 ile 2B6'yı toplayacak ve bu fiyatı ödeyecek ve bu fiyat 9'un katıymış. Aynı zamanda şu ikisini alırsa yani A71 ile 5A3'ü alırsa da yine arkadaşlarım 9'un katı oluyormuş. Ve şu ikisini alırsa başka zaten ihtimal kalmadı. 5A3'ün toplamı da yine 9'un bir katıymış. Öncelikle 9'a bölünme kuranıydı. Rakamlarının toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. Şu kısmın rakamları toplamı 8 artı A. Bu kısmın rakamları toplamı da 8 artı B. Totalde 16 artı A artı B. 9'un bir katıymış. Yani A artı B burada nedir? 9'un katından 2 fazla olmak zorunda. Güzel bunu elde ettik. A artı B. 9'un katından 2 fazla olmak zorunda ki şurası 9'un katı olsun. Şimdi gençler gelin şuraya bakalım. Şu kısım bu kısım 8 artı A'dır. E şuraya bakıyorsunuz yine 8 artı A toplarsanız 16 artı 2 A yapar. Bu da yine 9'un katı olacak demiştik. Ve daha sonrasında 2 A'nın da artık 9'un katından 2 fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben buna A artı A yine 9'un katından 2 fazladır diyebilirim. Ekstradan buraya bakıyorum 8 artı B Bakın burada da bir 8 artı B vardı Artı yine 8 artı A e Yine aynı senaryo gelecek Artık şunu söyleyebiliriz ki Bakın A ve A var burada Yanlarına birine B eklemişim Birine A eklemişim sonuç yine 9'un katından 2 fazla olmuş O zaman ben şunu söyleyebilir miyim A ile B birbirine eşittir Diyebilirim sevgili gençler Devam ettim 10. sorumla Sınıfındaki öğrencilerini Luna Park gezisine götüren Esin öğretmen ki beğendiğim sorulardan bir tanesi. Bir kişinin dönme dolaba binebilmesi için boyunun en az 120 cm çarpışan arabaya binebilmesi için boyunun en az 130 cm olması gerektiğini öğrenmiş. Şimdi ben buna bir sayı doğrusu çizecek olursam sevgili gençler ki sayı doğrumun rengini şöyle yapalım. Bakın bir sayı doğrusu çizdim. Bu sayı doğrusunu çizdikten sonra şu kısma 120'yi gösterdim. Buraya da 130'u gösterdim arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında diyorum ki. Dönme dolaba bine, binebilmesi için. En az 120 olması gerekiyordu. Bakın şu kısmı şöyle gösterdim. Bu taraf dönme dolaba binebilmek için yeterli boy. Daha sonrasında. 130 cm olması için. Olsun ki çarpışan arabalara binebilsin diyoruz. Demek ki 130'dan itibaren bu tarafı alırsam da. Burası da çarpışan araba. Şimdi bakın bu taraf dönme dolap. Burası da çarpışan arabalar. Tamam. Ve demiş ki bize. Dönme dolaba binebilenlerin sayısı. iki basamaklı AB sayısı. Bakın burası AB iki basamaklı sayısı. Çarpışan arabalara binemeyenlerin sayısı ise. Binemeyenlerin sayısı. O da BA'ymış. Yani binemeyenler olunca şu tarafı almak mantıklı olur. Değil mi? Bunu şöyle düzgün çizelim olmaz mı? Şu tarafı alırsak bu da iki basamaklı BA sayısıymış. Artık şurayı görmemize gerek yok. Şu şekilde gösterdim Bakın şimdi arkadaşlarım dikkatli olmanıza fayda var Çok iyi dinleyin Öğrencilerden 6 tanesinin boyu 128 cm 128 şurada bir yerde Ve bunların sayısı da 6 kişi Onu da yazdım 128 cm ve toplam öğrenci sayısı 51'den fazla olduğuna göre Dönme dolaba bine, binebilen öğrencilerin sayısı Dönme dolaba binebilenlerin sayısı AB idi Bize AB soruluyor Onu da unutmayalım Şimdi çok iyi dinliyorsunuz Gençler toplam kişi sayısı 51'den fazlaydı yani ben burada AB'yi ve BA'yı toplarsam bakın AB artı BA bir de üzerine şunu biliyorsunuz ki 120 ile 130 boy arasında en az 6 kişi var. En az 6 kişi var. Ve bu 6 kişi de eklenince otomatikman burası 51'den daha büyük oluyormuş. Şimdi şurası nedir arkadaşlarım? 11 parantesini A artı B değil midir çözümlerseniz? 10A artı A. 10B artı B'den 11 parantezinde A artı B. Ve sevgili arkadaşlarım şu kısmı tekrar düzeltmek istiyorum. Ben burada AB ile BA'yı toplarsam şuradaki 6 kişiyi iki defa toplamış oluyorum. E artı 6 değil eksi 6 yazarım büyüktür 51. Eksi 6'yı karşıya gönderirseniz büyüktür 57 olur. Şimdi artık şunu biliyorum a artı b ile 11'i çarptığım zaman 57'den büyük olacak ve bana a b'nin en az değeri soruluyor dolayısıyla ben a artı b'nin de minimum değerini bulmak zorundayım 11'in katı olacak 57'den daha büyük olacak ne var 66 o zaman a artı b'ye ben ne derim 6 derim şimdi a artı b 6 iken bize a b'nin minimum değeri soruluyorsa doğal olarak a'yı küçük b'yi büyük seçmem gerekiyor bu da ancak ve ancak 15 ile mümkündür AB'nin en küçük değeri en az değeri 15'tir diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum güzel soruydu 10. soru 11. sorumla şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Birbirlerine borçları olmayan 3 esnaftan Ahmet, Burak'a 100 TL ve Cem'e 150 değerinde bir ürün. Şimdi Ahmet var, Burak var ve Cem var arkadaşlar. Şimdi Ahmet, Burak'a 100 lira ve Cem'e 150 TL değerinde birer ürün satmış. Ahmet Burak'a sattıysa Buran Ahmet'e borcu vardır. Doğru mu? Burak'ın Ahmet'e 100 lira borcu var. Şöyle gösterelim. 100 lira borcu var. Ve sevgili gençler Cem'in de Ahmet'e 150 lira borcu var. Bunlar cepte. Daha sonrasında Burak ise Ahmet'e 250 lira değerinde bir ürün satmış. Bakın şöyle gösterelim. Eks 250 diyelim. Ahmet'in Burak'a borcu var şu an. Ve Cem'e 200 TL değerinde bir ürün satmış. Burak Cem'e sattığına göre Cem'in Cem Burak'a 200 lira değerinde bir borcu var. Tüm bu alışverişler sonucu Cem kime veya kimlere kaç liralık ürün satarsa hiçbir esnafın başka bir esnafa borcu morcu derdi hiçbir şey kalmaz diyor. Şimdi arkadaşlar Cem'in hiçbir esnafın borcu kalmamasını istiyoruz bu arada bunu unutmayın. Piyasadaki tüm alacaklar tüm vereceklere eşit olmak zorunda. Bunu 2022 MSU'den de hatırlıyorsunuz. Piyasadaki tüm alacaklar tüm vereceklere eşit olmak zorunda. Burada sevgili arkadaşlarım. Bakın Ahmet'in Ahmet 250 lira alacağı var. Ama Ahmet'in zaten 250 lira da vereceği var. Ahmet sıfırlandı yani. Ahmet'in bir şey yapmasına gerek yok. Peki Cem'in. 350 lira vereceği var. Demek ki Cem 350 lira değerinde bir şey satması lazım. E, Ahmet'in zaten herhangi bir alır gideri hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğal olarak Ahmet'i piyasadan silebiliriz. Otomatikman Cem gidip Burak'a 350 liralık bir şey satarsa herkes birbirine borcunu bir güzel ödemiş olur. Dolayısıyla sadece Burak'a 350 lira değerinde bir ürün satması piyasadaki tüm borçları sıfırlıyor anlamına gelir. Bunu sakın unutmayın. 2022 MSE'de de karşınıza çıktı. Piyasadaki tüm alacaklar, tüm verecekleri nötrlemek zorundadır. Kafa kafaya denk olmak zorundadır. Devam ediyoruz gençler. 12. sorumuzda şu kısmı sildim. Aşağıdaki şekiller iki farklı hacimdeki A ve B cisimlerinin birleşimiyle oluşturulmuştur. A kabında kendi içinde eşit hacimleri ifade eden seviye çizgileri, B kabında da yine kendi içinde eşit hacimleri ifade eden seviye çizgileri gösterilmiş. İçinde gösterildiği seviyede su bulunan şekil bir ters çevrimde şekil 2 elde ediliyor. Buna göre A kabının hacminin B kabının hacmine oranı nedir diye sorulmuş. Ben buradaki her bir seviye çizgisinin e, hacmine küçük B diyeceğim. A'nın içerisindeki her bir seviye çizgisinin hacmine de küçük A diyeceğim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 4'te burada 8 tane B'miz var. Artı burada da 1, 2, 3, 4 tane A'mız var sevgili arkadaşlarım. Ve buradaki suyun hacmi bu. Ve bu kap ters çevrildiği için suyun hacmi yine sabit kalmak zorunda. Sağ tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane, 4 tane, 4 tane, 12 tane A'mız var. Ve 1, 2, 3, 4 tane de B'miz var. Bu da kaptaki suyun hacmini gösterdiğine göre bunlar birbirine eşit. 4B'yi bu tarafa salladım 4A'yı bu tarafa salladım. Böylelikle 4B eşittir 8A olmuş oldu. Yani B eşittir 2A'dır diyebiliriz artık biz. Şimdi bu cepte gençler buna göre A kabının hacminin B kabının hacmine oranı sorulmuştu. A kabının hacmi biliyorsunuz ki 12A'ydı. B kabının hacmi de 8B'ydi. Ve B'nin 2A'ya eşit olduğunu bildiğimiz için 8 çarpı 2A dersek bu da 16A'yı verir. Ve bize şu sorulmuştu arkadaşlarım unutmayın. Demişti ki A kabının hacminin B kabının hacmini oranı. Yani 12A'yı 16A'ya böl demiş soru bize. A'lar gider 4'e böl 3 4'e böl 4. Yani 3 bölü 4 bizim cevabımız olacak. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş. Devam ettim 13. sorumla. AB ve BA iki basamaklı doğal sayı. P ve Q birer önerme olmak üzere. iki önermede bir tanesi diyor ki AB asal sayıdır. Diğer önermede diyor ki BA 30 ile 40 arasındadır ve sonuç olarak demiş ki P ise Q'nun değili de yanlışmış. Şimdi ise'nin sonucunun yanlış çıkabilmesi için bunun 1 bunun 0 olabilmesi gerekiyor ki 0 çıksın sonuç. Şimdi demek ki P 1'miş. Buradan bunu anlıyoruz. P 1. Q'nun değili sıfırsa Q da 1'dir. 2 önermemizde doğruyu söylüyormuş. Kesinlikle ama kesinlikle AB asalmış ve kesinlikle BA 30'da 40 arasındaymış. Şimdi 30'da 40 arasında neler var? 31 var. 32 var, 33 var, 34 var, 35, 36, 37, 38, 39 var. Başka yok. Bunlar BA'lar arkadaşlarım. AB'ler neler olur? E neler olur Bunların tersi. Ve tersi de asal olmak zorunda. Mesela 13. 13 asaldır. 23. 23 asaldır. 33 asal değil. 43 asaldır. 53 asaldır. 63 asal değildir. 21 kere 3. Daha sonrasında 73 asaldır. 83 asaldır 93 asal değildir 3 kere 31 arkadaşlar asal olanlar bunlar ve bize demiş ki A kere B en çok kaçtır Bakın A kere B 3 gelir 6 gelir 4 kere 3 12 gelir 15 gelir 21 ve 24 gelir doğal olarak en fazlasını sorduğu için de biz 24'ü seçeceğiz Doğru cevabımız Bursa seçeneği vuracaktı diyebiliriz Devam ettim 14'te Şekildeki hesap makinesinin rakam tuşları dikkate alındığında e, şu işaret bu simge k rakamına komşu olan rakamlar kümesini ifade etmekte Mesela 9'a bakıyoruz 9'un komşu olanları hangileriymiş 0 5 6 8 0 5 6 ve 8'miş rakamlarından bahsediyor Sembolleri, işaretleri, matematiksel işaretleri almıyoruz. işlemleri almıyoruz arkadaşlar. Bu arada çaprazlar da komşu olabiliyormuş. Bunu da anlamış bulunuyoruz. Verdiği örnek babında. Tamam. Şimdi devam edelim. Buna göre 2'ye komşu olanlar, 6'ya komşu olanlar ve 8'e komşu olanları göster demiş. 2'nin komşu olanlarını hemen gösterelim. 2'ye komşu olanlar 1, 4, 5, 6, 3. 1, 4, 5, 6 ve 3 bu cepte. 6'ya komşu olanlara bakalım şimdi. Hop. 3 2 5 8 9 3 2 5 8 ve 9 var arkadaşlar. Ve son olarak 8'e komşu olanları da gösterelim. 8'e komşu olanlarda 0 7 4 5 6 ve 9. 8'in bayağı bir komşusu varmış. Pekala. Boyalı bölgelerde yer alan eleman sayısı soruluyor. Şimdi boyalı bölgelere bakalım. Her üçünde de Olan bir eleman varsa bunu çıkar demiş Her üçünde de olan bir eleman var mı Bakın 5 var Bu, Bunu istemiyor çünkü burası yok Demek ki 5'i ben sileceğim Kafadan onu bir çıkaralım arkadaşlar Güzel Daha sonrasında 6 ve 8'e komşu olsun istiyor Bakın 6 ve 8'e komşu olsun 6 ve 8'e ortak olanlar hangileri Bakalım 9 var Başka var mı 3 2 8 Başka yok 9 şurada zaten onu da bulduk daha sonrasında 8'e komşu olsun ama 2'ye komşu olmasın istiyor. 8'e komşu olup yani 8'in kümesinin içerisinde olup da 2'nin kümesinin içerisinde olanları sileceğiz. <gülüyor> İkisinde beraber olanları sileceğiz. Mesela 6. 6'yı silmek zorundayız. Bay bay. 0 7 4 var. 4'ü de silmek zorundayız çünkü 4 2'nin de komşusu. Başka kalmadı arkadaşlarım. Bir de 2 ve 6'ya aynı anda komşu olanlara bakmamız lazım. Ne var? Bakın burada 3 var arkadaşlar. Başka var mı? Başka yok. Pekala. Ne demişti bize soru? Boyalı bölgelerde yer alan eleman sayısı. 9 var. 9'u zaten işaretlemiştik. 3 var. 3'ü zaten işaretlemiştik. Dolayısıyla şunları görmezden gelebiliriz. Bir de sevgili gençler şurası neydi? 8'e komşu olup hiçbirine komşu olmayanlar. 0 ve 7 var. Başka da yok. 1, 2, 3, 4 tane eleman vardır. Doğru cevabımız da bursa seçeneğidir diyebiliriz 14. sorumuz için Devam ediyorum 15. soruyla Aşağıdaki birim kareli dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun 0,5 kapalı aramındaki eğrisi bize gösterilmiş İşte bu kırmızı eğri fx'in eğrisi arkadaşlarım Buna göre x büyüktür fx eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardı Şimdi ben bu x'i sanki bir gx fonksiyonmuş gibi gx eşittir x diyelim ve gx'in e, fx'ten daha büyük olduğu değerleri bulmak adına gx'in grafiğini çizelim. Yani x'in grafiğini çizelim diyoruz. x'in grafiği gx'tir x grafiğidir. Yani şu şekilde tam köşe noktalarından geçecek bir grafiktir. Artık soru bitti diyebiliriz. Yani bizden tek yapmamız isteyen hareket buymuş gibi düşüneceğiz. Bakın arkadaşlarım mavinin kırmızıdan daha büyük olduğu tam, say tam sayı değerlerini bulmamız gerekiyor. Burada bir noktasında kırmızı maviden daha büyük 2'de mavi kırmızıdan büyük olduğu için 2'yi işaretledim. 3'de kırmızı maviden büyük istenmiyor. 4'te mavi kırmızıdan büyük alacağız. 5'te mavi kırmızıdan büyük alacağız. Yani x'e fix'ten büyük olmuş oldu. Kaç tane tam sayı değeri işaretledim? 3 tane. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktı diyebilirim gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. 16. sorumla. Tahir ve Neşe'nin cep telefonlarının aylık konuşma paketleri toplamı 2000 dakika. Tahir dakikalarının 1 bölü 3'ünü, Neşe ise 1 4'ünü harcadığında her ikisinin toplam konuşma paketi 1400 dakikaya düşüyor. Buna göre Neşe'nin aylık konuşma paketi kaç dakikadır? Şimdi şöyle diyeceğiz, 1 bölü 3'ü ve 1 4'ü var biliyorsunuz. O halde Tahir diyeceğim, Tahir'in tüm konuşma sürelerine 3K diyelim ya da 3T diyelim direkt, olmaz mı? 3T olsun ve bir de Neşe var arkadaşlar. Neşe'nin de tüm konuşmaları 1/4 dedine göre 4N diyelim tamam mı? Şimdi 3T ile 4N'nin toplamı biliyorsunuz ki 2000 dakikaymış toplam. Bu kadar konuşuyorlarmış arkadaşlar. Peki 1/3'ünü harcadım. 1/3'ünü harcadım. Ne kadarı kaldı? 2T'si kaldı. 1/4'ünü harcadım. 3N'si kaldı. Ve her ikisinin toplam konuşma paketi 1400 dakikaya düşüyormuş. O halde biz şöyle diyelim Şunları silelim Ne kadarını harcamıştı 1 bölü 3'ünü Yani t kadarını harcamış Bu da 1 bölü 4'ünün ne kadarını harcamış Ve ne kadar eksilmiş 600 dakikası eksilmiş Çünkü 1400'e düşmüş ya Peki hala, şimdi gelin gelin. Bize neyi sormuştun? ne şey değil mi Çarp abicim bunu 3 3t artı 3n eşittir 1800 olur mu olur Bak şimdi 3t Artı 3N artı ne dersem N dersem 3T ile 3N'nin toplumu 1800'dü. Demek ki buradaki N ne neymiş? 200'müş. Yani N bir tane N 200 dakikaymış. Bize Neşe'nin konuşma paketini sormuştu. Yani 4N'yi sormuştu. Demek ki 4N ne, ne olacak? 800 dakika olacak. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 800 dakikayı bulduktan sonra eğer Tahir'in konuşma paketi kaç dakikadır diye sorulmuş olsaydı o da 1200 olurdu diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 17. soruyla. Her birinde B tane üye olan A tane WhatsApp grubu toplam kaç üye vardır? B çarpı A tane çok güzel. WhatsApp grubunun C tanesinin her birinden A tane gruptan üye çıkmış. Şimdi C tanesinin her birinden çıktığına göre eksi diyeceğim. C tanesinden A tane her birinden A tane çıkmış. Çok güzel. Kalan grupların her birine kalan grup kaç tane grup kaldı? Bakın A tane WhatsApp grup vardı. C tanesinden ayrılmıştı. A eksi C tane grup kaldı. İşte bu grupların her birine de A tane yeni üye eklenmiş. Son durumda WhatsApp gruplarında toplam kaç üye vardır? Hesaplayalım. BA eksi A Bakın A'yı içeri dağıtın. Artı A kare eksi A daha sonrasında ben bunu BA A artı A kare eksi 2 A biçiminde yazarım. Her birinin içerisinde de mis gibi bakın. Birer tane A var. Gelin A parantezini alalım. Burada B kalır. Burada A kalır. Burada da eksi 2 C kalır. Ve cevap ortaya çıkar. Bu da hangisine verilmiş? Bursa seçeneğinde verilmiş değil mi? Bursa A parantezini A B eksi 2 C. Çok güzel cevabımız Bursa'ydı sevgili arkadaşlarım. Geçtim 18'e. Sıcaklık birimleri Celsius ve Fahrenheit arasında. Celsius eşittir 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit 5 9 çarpı Fahrenheit 32 ilişkisi bulunmakta. Haberlerde hava durumunu sunan spiker demiş ki Cuma günü İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 25 santigrat derece en düşük sıcaklıkta 15 santigrat derece olarak tahmin edilmekte. En düşük 15 15 diyorum 12 yazıyorum. En düşük 15 maksimum 25 imiş. İzmir'in Celsius biçiminden sıcaklığı Diyor ki buna göre beklenen sıcaklık değerleri Dikkate alındığında Cuma günü için İzmir'de gün boyunca Sıcaklık farkı en yüksek kaç Fahrenheit olur He, Tamam güzel Şöyle diyeceğiz Hemen bunu yapabiliriz ee, Gençler bu C'leri F'lere çevireceğiz Tamam. Şimdi 15 eşittir 5 bölü 9 çarpı F-32 diyelim 5'e böldüm 5'e böldüm 3 3 kere 9 27 eşittir. F eksi 32 diyeceğim. Eksi 32'yi bu tarafa gönderirsem eğer e, burası sevgili gençler 60 yapar. Yani bu 60 Fahrenheit'mış. Tamam doğru yaptık değil mi? Yok 60 olmaz üzgünüm. E, 27 32 daha 59 yapar arkadaşlar. En düşük sıcaklık 59 Fahrenheit dereceymiş. Pekala. Geçiyorum 25'e. Aynı şeyi 25 yapacağım. 25 eşittir 5 bölü 9 çarpı F eksi 32. 5'e böldüm 5'e böldüm 5 9 kere 5 45 eşittir f-32 dedim eksi 32'yi bu tarafa gönderirsem eğer bu da bana 77'yi verir burası da 77 Fahrenheit olacakmış sıcaklık farkı e, en yüksek kaç Fahrenheit olur diye sorulmuştu 77'den 59'u çıkaracaksınız arkadaşlar bu da bize doğal olarak 18'i verecektir doğru cevabımız da Edirne seçeneği olacaktı ve devam edelim arkadaşlarım 19. sorumuzla bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya o veri grubunun tepe değeri ya da modu denir. Bir markette kasiyer bir müşterinin aldığı 9 adet üründen 7 tanesini kasada okutunca kasa okutulan ürünleri fiş üzerinde şekildeki gibi yazmış. Fişte belli bakın çikolata çikolata 5'er liradan 2 tane çikolata almış. Meyve suyu 3 lira sakız 6 lira. Meyve suyu yine 3 lira ekmek 2 lira süt 4 lira. Peki süt 4 lira küçük süt alır. Büyük sütler 15-16 lira olur. Kasada okutulmayan 2 ürün Özdeş ve müşterinin aldığı 9 adet ürünün fiyatlarının oluşturduğu veri grubunun moduyla aritmetik ortalaması birbirine eşit olduğuna göre. Kasada okutulmayan iki ürün fişte yazan ürünlerden hangisi olabilir diye sormuş. Bakın önce bunları küçükten büyüğe doğru sıralamak gerekiyor. 2 liralık da ekmek var ortada. 3 liralık iki tane meyve suyu var. 3 ve 3 yazdım. 4 liralık sütümüz var. 50 er liradan iki tane çikolatamız var ve sevgili arkadaşlarım bir tane 6 liralık e, sakızımız var. En en çok en pahalı şey de sakızmış arkadaşlar. Peki şimdi kaldı iki ürün kaldı iki ürün. Ben bu iki üründe buraya yerleştirdikten sonra e, 9 adet ürünün fiyatlarının oluşturduğu veri moduyla aritmetik ortalaması birbirine eşit olacaktırmış. Modu ve aritmetik ortalaması eşit. Peki şimdi gençler e, iki ürünü Yerleştireceğim ama Bunu ustalıkla yerleştirmem gerekiyor Ve iki ürün Ben diyorum ki bakın iki ürünün ikisinin de 2 iki liralık olan ekmek olma ihtimali yok yani Niye yok Çünkü arkadaşlar o ikileri de buraya yerleştirirsem Mod 2 olur ama Aritmetik ortalama zaten 2'den büyük olduğu aşikar yani Bu veri grubunun Aritmetik ortalaması 2 olmaz Dolayısıyla ekmek olmadığı aşikar Eğer ki 3 liralık Meyve suyu olursa bakın 2 3, 3, 3, 3 yazmak zorundayım. 4, 5, 5, 6. Şimdi bunun modu 3. Acaba aritmetik ortalaması 3 mü? Bunların aritmetik ortalamasını hesapladığı zaman 3'ten büyük gelir. Hesaplayalım. Bakın şurası 12. 2 daha 14. 18. 28. 6 daha 34 yapar. 34'ü 9'a böldünüz. Bu da zaten sevgili gençler 3'ten daha büyük bir sayı yapacaktır. Dolayısıyla olmaz arkadaşlar. Yani 3 liralık olan. Neydi 3 liralık olan? Meyve suyu muydu? Meyve suyu da Bizim bu sonradan eklenecek iki ürünümüz değilmiş. 4 olur mu? 2, 3, 3, 2 tane ürün 4 ise 4, 4, 4 yapar. 5, 5, 6 gelir. Bu olabilir işte. Modumuz 4. Acaba aritmetik ortalamamız 4 mi ona bakacağız. Şurası 16. Şurası arkadaşlarım 8 topladım 24. 24, 12 daha kaç yapar? 36, 36'yı 9'a bölersem yine 4 gelir ki bu da zaten modun kendisiydi. Aynı zamanda aritmetik ortalama. Dolayısıyla sevgili gençler sonradan eklenecek iki ürünümüz 4 liralık olan sütmüş diyeceğiz. Ve doğru cevabımız denizli seçeneği olacak dedik. Devam ettim 20. sorumla. Güzel sorulardan birisi. Aracıyla seyahatte olan gül aynı doğrultuda olan A ve B şehirleri üzerindeki aynı doğrultuda derken. Yani mesela ben buradayım doğu tarafında. B var, batı tarafında, tam batı tarafında da A var gibi. İki şekil içinde durup aynı. Yolda ilerlerken hem yön hem de şehirlere uzaklık ifade eden tabelalardan şekil 1'dekini görüp yoluna bir süre devam ederek şekil 2'deki tabelaları görüyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi öncelik de, öncelik de. X burada pozitif olduğunu biliyoruz. Burası 250 idi. 200'den x'i çıkarırsak 350'den daha küçük. Demek ki bu adam ne tarafa doğru gidiyor? O kesin artık. Ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor ki B'ye olan mesafesi azalmış. O halde o halde ben şunu diyeceğim. Ne kadar azalmış? B'ye olan mesafe ne kadar azalmış? Tabii ki 350'den neyi çıkaracağım? 200 eksi x'i çıkaracağım. İşte bu kadar. Mesela burada 200 yazmış olsaydı bu adam ne kadar ilerlemiştir B'ye doğru? 150 kilometre ilerlemiştir derdim. Niye? 350'den 200'ü çıkarırım çünkü. O halde ben de 350'den 200-x'i çıkardım. Ki bu da bana neyi verir? Ee, burada 150 artı x'i verir. Çok güzel. Adam bu kadar ilerlemiş. Şimdi adam bu kadar ilerlediğine göre o halde a'dan da o kadar uzaklaşmış demektir. Yani ben x'in üzerine gidip ilerlediği kadarını eklersem otomatikman 300'ü verecektir bana. Ve soru bitti. 2x eşittir 150 ise x eşittir kaç? 75 olur. Yani cevabımız Adana seçeninde verilmiştir sevgili gençler. Şimdi devam ediyoruz. 21. sorumuzla. İki ürün al, birini öde kampanyasının yapıldığı bir mağazada satılan iki üründen fiyatı, düş fiyatı düşük olanından ücret alınmamakla. Hep öyle olur biliyorsunuz. Yoksa herkes en pahalısını alır, en ucuzunu fiyatını öner. O, o da zaten şirketi batırır. Hayri bu kampanyadan yararlanmak için iki farklı gömlek almış ve 120 lira ödemiş. Şimdi iki tane farklı gömlek alıyor, 120 lira ödüyor demek ki arkadaşların pahalı olanı 120 lira. Bundan eminiz. Bu durumda iki gömlek için uygulanan indirim en az %20, en çok %40 olduğuna göre gömleklerden birinin fiyatı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. İki gömlek için uygulanan indirim diyor bakın. Yani bir tanesini tamam full fiyatını almıyor fakat hani gömleğin, iki gömleğin fiyatını 120 liraya düşmüş gibi düşüneceğiz. Sanki pahalı olan 120 lira değilmiş de iki gömleğe toplam 120 lira ödemişiz ve ikinci gömleğin fiyatını da ekarte etmişiz. Doğal olarak mesela şöyle düşünün birisi 120 öteki 60 liraymış toplamda 180 lira ödeyecekken otomatikman bu ekart edildiği için 120 lira ödemişiz. Bu da 180'de 60 liralık bir indirim varmış gibi düşünün. Umarım anlaşılmıştır. Malum. Peki şöyle diyeceğiz o zaman biz diyor ki bana iki görmek için uygulanan indirim en az yüzde 20. Ha yüzde 20 indirilmiş hali 120. Yüzde 20 indirilmiş hali, yüzde 20 indirilmiş hali o fiyatın 4 bölü 5'idir. 4/5'tir. O zaman ben bu 120'yi 5/4 ile çarparsam indirilmemiş halini bu durum ki bu da sevgili gençler şudur. 4 4'le 120'yi sadeleştirdim. 30 30 kere 5 150 liradır. Yani bizim fiyatımız minimum 150 lira iki gömlek için. Ya da en çok 140 %40 olduğuna göre demiş. Şimdi %40 indirim uygulandıysa 2/5'e indirilmiştir. 3/5'i kalmıştır. 3/5'i 120 ise ben 120'yi 5 bölü 3 ile tam tersiyle çarparsam indirilmemiş halini bulurum. Bu da yine şunları sadeleştirdim. 40, 40 kere 5 200 yapar. 2 gömlek maksimum 200 lira. Gömleklerden birinin fiyatı hangisi olamaz? Şimdi bir tanesi zaten 120 idi. O zaman ucuz olan kaçtır? Buraya göre 30. Buraya göre ucuz olan kaçtır? 80. Yani bizim ikinci gömleğimizin fiyatı Minimum 30, maksimum 80. 30'da 80 arasında. 60, 50, 30, 80 olur ama 90 olmaz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıydı dedik ve devam ediyoruz 22 ile. Demiş ki Üçlü sisteminde sarı ve kırmızı çubukların gösterdiği hanelerin içindeki sayıların toplamı mavi çubuğun gösterdiği hanedeki sayıya eşit. Yani diyor ki burası A, burası B ise burası A artı B'dir. Anlamına geliyormuş bu. Peki bu şemada verilenlere göre a artı b toplamı soruluyor bakın sarı kırmızı bir üç daha dört dördü buraya yazdım bir dört daha buraya mecburen beşi yazmak zorundayım daha sonrasında bakın sarı kırmızı yedi beş daha buraya mecburen on ikiyi yazmak zorundayım daha sonrasında bakın sarıyla kırmızı on ile kırmızıyı topladım beşi vermiş demek ki kırmızımız burada eksi yediymiş negatiflerde olabiliyor demek ki daha sonrasında arkadaşlarım başka neler var bir bakalım Sarı ve kırmızı bakın 7 12 topla 19 demek ki B kaçmış 19 olacak bu cepte bu güzel peki gençler şuraya bakalım sarı ile kırmızının toplamı A e şimdi o zaman burası nedir A eksi 1'dir A eksi 1 ile 1'i toplarsam A yapar. Sarıyla kırmızı a ile a eksi 1'in toplamı a ile a eksi 1'in toplamı 7 7'ymiş. O halde 2a eksi 1'i karşıya attım 6 a kaçmış eksi 3'müş. Çok güzel. B'yi 19 a'yı 3 buldum ikisinin toplamı sorulmuş cevap 16 olacaktı. Doğru cevabımız deniz dedik ve devam ediyoruz arkadaşlar 23 ile. Türk sinemasının önemli ikililerinden Zeki Alasya ve Metin Akmanlar, 1976 yılında, 1976 yılında Hasip ile Nasip filmini çektiklerinde Zeki Alasya, Zeki Alasya 33 yaşında iken 1978 yılında e, Petrol Kralları ki çok güzel filmdir. Petrol Kralları filmini çektiklerinde her ikisinin yaşları toplamı 72'dir. Şimdi 76 yılında 33 yaşındaysa, şöyle Zeki Metin diyelim. 1976'da 33 yaşındaysa Zeki, 1978 yılında 35 yaşındadır. Şimdi 1978 yılındaki yaşları toplamı 72 ise demek ki Metin 37 yaşındaki toplamları 72 olsun. Pekala, Köyden İndim Şehre, bu da çok güzel bir filmdi. Filmini çektiklerinde ise Metin Akpınar 33 yaşında. Şimdi Metin Akpınar'ın 33 yaşında olması için 4 sene geriye sarmamız lazım. Yani burayı da 4 sene geriye sararsam demek ki bu film 1974 yılında çekilmiş. Köyden indim şehre filmi hangi yıl çekilmiştir? E cevabı da bulmuşuz bakın 1974. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Devam ettim 24 Hacimleri 8 birim küp, 9 birim küp ve 10 birim küp olan 3 ürünün ağırlıkları. 8 birim küp, 8 b diyelim. 9 v diyelim ve 10 v diyelim tamam mı? 3 ürünün ağırlıkları sırasıyla 12 kilo, 12 kilo, 8 kilo ve 15 kilogramdır denilmiş. Rıdvan bu ürünleri hacimleri ile orantılı fiyattan alıyor, ağırlıkları ile orantılı fiyattan satıyor. Bu durumda en az kar ettiği üründen 30 lira kar ederken toplamda ise 750 TL kar etmiş oluyor. Buna göre hacmi 9 olandan ne kadar? Ee, satış fiyatı sormuş. Satış fiyatı kaç liradır? Şimdi şöyle diyelim aldığı fiyatlara 8T diyelim 9T diyelim 10T diyelim. Çünkü orantılı satıyordu. Orantılı almış. Ama kütleleriyle ağırlıklarıyla doğru orantılı fiyattan da satmış. Yani o zaman burayı 12 M'ye satmış. 8 M'ye satmış. 15 M'ye satmış diyelim. En az kar ettiği ürün hangisi? Bakın 8'e 12 10'a 15 9'a 8 En düşük burada kar ettiğini düşünebiliriz Yani arkadaşlarım 9T'den 8M'yi çıkarınca En az ne kadar kar etmişti 30 TL fark etmiş Bu çok güzel bunu elde etmemiz güzel oldu Çünkü biz toplam karı da biliyoruz Yani 8 9 10'un toplamı 27T yapar 27T Daha sonrasında 12 8 20 35M Bundan 35M'yi sevgili arkadaşlarım. Bu arada yanlış bir şey yaptık. Çünkü biz alış fiyatından satış fiyatını çıkardık. Tam tersini yapacağız. Şurayı düzeltelim. 8M'den 9T'yi çıkaracağız burada. Şöyle yapacağız. Burada da aynen tam tersini yapacağız. Şunu alalım arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şunu da alalım. Şuraya koyalım. Şöyle yaparsak olur bence. 35M'den 27T'yi çıkarmış ve toplamda da 750 lira kar ettiğini söylemiş. Buradan ben M'yi T'yi bulurum. Vallahi bulurum ne yapacağım şuraya güçlü bir çarpalım 24m eksi 27 T eşittir 90 TL yapar üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım şunlar gitsin 35'ten 24'ü çıkardım 11m 750'den 90'ı çıkarırsak arkadaşlar 660 TL kalır Demek ki M burada kaçmış arkadaşlar 60 TLymiş Soru bitti. Neden? Çünkü 9 birim küp olan ürünün satış fiyatı yani 8M sürülmüştü. 9 birim küpün satış fiyatı 8M idi. E M 60 bulduk. Demek ki 8 kere 60 eşittir. 480 TL'lik satış fiyatı varmış. 9 birim küp ürünün doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Gençler devam ediyorum. 25'te Osman Harun, Emrah bir buluşma e, yerinde Mehmet'i beklerken bir Whatsapp grubunda aşağıdaki yazışmalar Olmaktadır. Şimdi Osman Saat 13.58'de Mehmet abi Ne kadar kaldı gelmenizi diyor Mehmet bunu 2 dakika sonra görüyor Ve diyor ki yarım saat kaldı Yani normal şartlar altında Mehmet'in 14.30'da Buluşma yerine gelmesi Bekleniyor. Emrah Daha sonrasında 19 dakika sonra demiş ki Söyleyelim mi yemeği demiş Mehmet de 14.20'de Bu mesajı görmüş ve demiş ki Navigasyon yarım saat gösteriyor He. Yani trafik falan olmuş demek ki. Harun demiş ki 21 dakika önce de bakın 21 geçe 21 de, e, dakika önce saat 14'tü. 21 dakika önce de yarım saat demiştin demiş. Mehmet de bir dakika sonra mesajı cevap vermişti ki trafik çıktı. 12 dakika önce süretimizi, süretimizi saatte 30 km düşürmek zorunda kaldık. Şimdi bak 12 dakika önce diyor. Yani 14 da Şimdi Mehmet 14 çift sıfırda navigasyonu Yarım saat gösteriyor. Tamam. Daha sonrasında ise e, 20 dakika kalması gerekirken saat 14'ü 10 geçe şöyle bir şey oluyor. Süratleri 30 km bölü saat düşürmek zorunda kalıyorlar. Ve sevgili arkadaşlar saat 14'ü 20 geçe saat 14'ü 20 gece navigasyon yarım saat gösteriyor demiş. Yani 14'ü 20 geçe yarım saat var hala. Güzel. Düzenli bir şekilde yazdık en azından. Mehmet saat 14'ten 14.10'a kadar yani şu aralıkta sabit süratle ve 14.10'dan buluşma yerine kadar sabit süratle hareket ettiğine göre saat 14'te Mehmet'in buluşma yerine uzaklığı kaç kilometredir? diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz. Normal şartlar altında saat 14'teki hızı V iken Yarım saat e, demiş ya hani. Yarım saat diyeceğiz. V çarpı 1 bölü 2 saat. Tamam mı? Bu e, bize tüm yolun uzunluğunu verecek. Tüm yolun uzunluğunu verecek. Daha sonrasında yine V ile hareket ederken ne kadar hareket etmiş? 10 dakika daha. 10 dakika demek 1 saatin 6'da biri demek. V çarpı 1 bölü 6 artı hızlarını... 30 km bölü saat düşürüyorlar. Ve 14.20'de yarım saat varsa 14.50'de bunlar varıyorlar demek ki buluşma yerine. Ve saat 14.10'dan 14.50'ye kadar 40 dakika var bakın. 40 dakika da 1 saatin 60 dakikanın 2 bölü 3'üdür. Demek ki 2 bölü 3 saatte V-30'da hareket ediyorlar. Ve gittikleri yol birbirlerine eşit olmak zorunda. Bakın hız çarpı zaman Hız çarpı zaman, hız çarpı zaman. Gidilen yol eşit olduğu için biz bu denklemi çözersek v'yi buluruz. V'yi bulduğumuz zaman da zaten otomatikman 1 2 ile çarparsak yolu bulmuş oluruz. Pekala. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Denklem çözeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. Öncelikle v bölü 2 dedim. Eşittir. Buraya v bölü 6 dedim. Artı. Bakın 2v bölü 3. Eksi 30'da 3'ü sadeleştirdim. Eksi 10, eksi 20 dedim. Tamam Eksi 20'yi bu tarafa göndereceğim öncelikle e, 20 eşittir v bölü 6 artı 2 v bölü 3 ve eksi v bölü 2'miz var v bölü 2'yi bu tarafa eksi 20'yi bu tarafa gönderdim tamam burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletirsem eğer ben 20 eşittir v artı 4 ve eksi 3 v bölü 6 yapacaktır. Şurası V gelir. V artı V 2V yapar. 120 eşittir 2V ise V eşittir 60'mış arkadaşlar. E şimdi soru bitti dedik. Çünkü V'yi bulursam 1 2 ile çarparım. Buluşma yerine olan uzaklığı V 60'tı. 60 ile 1 2 çarparsam buluşma yerlerine olan uzaklıkları 30 kilometreymiş diyebiliriz. Ve doğru cevabımız da bu şekilde Edirne seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. 26. sorumla bir diğer sayfada. Diyor ki Ümit Şef bir bayi toplantısı için düzenlenecek kahvaltıda personeline her biri eşit ağırlıkta olan zeytinlerden her tabağa eşit ağırlıkta olan zeytinlerden her tabağa onar tane koymalarını söylemiş. Her tabağa bu zeytinlerden onar tane koymalarını söylemiş. Zeytinler denildiği gibi dağıldı. Şu an her tabakta kaç tane var? 10, 10, 10, 10, 10 var tamam mı? Her tabakta 10 var. Çok güzel. Zeytinler denildiği gibi dağıtıldığında 1 kilo zeytin artmış. Ve Ümit Şef demiş ki kalan zeytinleri her tabağa ikişer tane olacak şekilde dağıtın demiş. Artık her tabakta kaç tane var? Artı 2 artı 2 artı 2 olursa her tabakta artık 12'şer tane zeytin var. Şimdi ne demiş bize? Bu durumda artan zeytin olmadığına göre. Kahvaltı için dağıtılan toplam zeytin kaç kilodur? Bakın 2'şer kilo zeytin, ikişer tane zeytin dağıtıldığı zaman bu zaten bize 1 kilogram değil miydi? E biz ne kadar dağıtmışız? 12'şer tane. Yani 6 katı mı o zaman? Kaç kilodur? 6 kilogramdır. Yani cevap tenizlidir. Güzel ve kolay bir soruydu. Denklem işini, denklem içine girersen eğer çıkamayabilirsin. Mantık kullanırsan gayet rahat bir soruydu. Geçtim 27'ye. Aşağıda gösterilen bir marketin indirimli ürünler broşüründe. Ürünlerin indirimsiz fiyatları kırmızı çizgiyle çizilip yanlarına indirimli fiyatları yazılmış. Şimdi broşürün üzerine yapıştırılmış iki alışveriş listesinin şu ve şunun. Her birinin üzerine o listedeki ürünlerin sadece o listedeki ürünlerin toplam fiyatlarının önceki toplam fiyatlarına göre yüzde kaç indirimli olduğu yazdığına göre zeytinyağının indirimsiz fiyatı kaç liradır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, zeytinyağı. Zeytinyağının ben önceki fiyatını bilmiyorum. Buna A TL diyelim. Tamam. A artı süt önceden 10 liraymış. Artı ve un. Unun önceki fiyatı 15 liraymış. Yani önceki fiyat toplamda 25 artı A kadarmış diyeceğim. Ve %25 indirim uygulanmış buna. %25 indirim uygulanırsa fiyat 3 bölü 4'üne 1 bölü 4 çeyrek kadar indirim uyguladım. Geriye kaldı 3 bölü 4'ü. 3 bölü 4 olarak indirim uygulandı. 3 bölü 4'ünü aldık. Yeni fiyatları ne? Zeytinyağı 85 lira artı süt 8 lira artı un onu bilmiyoruz B lira diyeceğiz. Unun yeni fiyatına da B lira dedik. Tamam. Şimdi burada artık şunu söyleyebiliriz ki 75 artı 3A eşittir. 85 ile 8'i toplarsanız 93 yapar 4 kere 93 artı 4 B dedik pekala bunlar cepte bu bir dursun bir kenarda ikinci listemize bakalım bal var şimdi balın ilk fiyatı 25'ti artı süt var sütün ilk fiyatı 10'du un var onun ilk fiyatı 15'ti ve buna %24 indirim uygulanmış. %24 indirim uygulandıysa geriye 76 bölü 100'ü kalmıştır bu fiyatın. Tamam. 25, 15 daha 40, 10 daha 50 yapar. 50 ile 100'ü sadeleştirdim. 2, 76'yı 2'ye böldüm. Yeni oluşan fiyatımız 38'miş. Çok güzel. Bu 38'de yeni fiyatlara bakalım şimdi. Balın yeni fiyatı 18 lira. Artı sütün yeni fiyatı 8 lira. Artı. U'nun yeni fiyatı. U'nun yeni fiyatı B'ydi değil mi? 18.8 daha. 30, 26 yapar. 26'yı bu tarafa sallarsan. U'nun yeni fiyatı 12 liraymış. Yani B12'ymiş. Çok güzel. B12 ise 4 kere 12 burası 48 yapar. Ve 75 artı 3A eşittir. 4 kere 93'ü de hesaplayalım bir zahmet. 4 kere 90 360. 4 kere 3 12 toplarsan 372 artı bir de 48'imiz var dedik. Şimdi 75'i bu tarafa sallayacağım ben. 3a eşittir. 72'den 75 çıkarsa eksi 3 kalır yani 297 artı 48 dedim tamam. Böylelikle 3a eşittir 297'i 48 ekleyeceğim. Buradan 345 gelecektir ve a da buradan arkadaşlarım 115 olacaktır diyebiliriz her iki tarafı 3'e böldükten sonra. Ne demişti bize? Zeytinyağının indirimsiz fiyatı kaç liradır? E, zeytinyağının indirimsiz fiyatını biz zaten A lira bulmamış mıydık? E, ben A'yı 115 buldum. Demek ki cevabımız Adana seçeneği olacakmış diyeceğiz. Sevgili gençler. Güzel ve hoş bir soruydu. ÖSYM'nin de Sevdiği mat bir sorularından problem sorularındandı. Aklınızda bulunsun mutlaka. Devam. 28. soru. Yine yine ÖSYM'nin son yıllarda Durmadan dönüp dolaşıp ıslatıp ıslatıp önümüze koyduğu sorulardan iki grafik türünü aynı anda tek soruda kullandığı sorulardan arkadaşlarım Ve genelde ben şunu seziyorum Öğrenciler bu tarz sorularda sıkıntı yaşıyorlar Aslına bakarsanız tek başına mesela sütün grafiğini kullandığımız zaman Tek başınayken çok rahat çözüyorlar Veya sadece daire grafiğini kullandığımız zaman çok rahat çözüyorlar Fakat Birden fazla grafik çeşidi aynı sorunun içerisine yedirildiğinde genelde öğrenciler bu soruları ya boş bırakıyorlar ya da yanlış yapıyorlar. Dikkatli olacaksınız. Tamam. İyice bir dinleyin. Bir ülkenin yıllık milli gelirinin nüfusuna oranı kişi başı milli geliri verir. Evet. Aşağıdaki birinci grafikte A, B ve C ülkelerinin yıllık milli gelirleri. ikinci grafikte ise o ülkelerin nüfuslarının oransal dağılımı yer almakta. Mesela 90 derece. 120 derece ne yaptı? 210 derece yaptı. Geriye kalan da 150 derecedir diyebiliriz. Burası da A'nın e, geliri, yıllık geliri 400 milyar dolar. B'ninki 300 milyar dolar. C'ninki de 450 milyar dolar. Buna göre ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelirin büyüklük sıralaması hangisinde doğrudur? Tabi artık doğal olarak ne yapacağız? Bakın burası 90, 120, 15 ya. 30'a böl 3, 30'a böl 4... 30'a böl 5. 3'e, 4'e, 5'e bölelim. 3 4 5'e bölelim. Tamam mı? Peki A neydi? 400. A burada kaçtı? 4. 400'ü 4'e böldüm. Bu bize 100'ü verdi. Bu A'nın kişi başı milli geliri olsun. Daha sonrasında B neydi? 300. E 300'ü de gelin 3'e bölün. E bu da 100 geldi. B'nin kişi başa düşen kişi başına düşen milli geliri de 100'müş. Bir de C'ye bakalım. C 450 idi. 450'yi 5'e böldüm. 450'yi 5'e böldüğümüz takdirde 90 geliyor. Ki 90 sevgili gençler diğerlerinden düşük. Bu da C. Demek ki en küçük C'ymiş. Sonra A ve A ile B birbirine eşitmiş. Yani C küçüktür A eşittir B olacak. Bu da bize Edirne seçeneğinde zaten verilmiş. Tersten yazılmış. A, B eşit ve C'den büyük. 28. sorumuzun cevabı da böylelikle Edirne seçeneği olmuş oldu. Ve devam. 29'da. Cep telefonunun parmak izi okuyucusuna. Sağ elindeki dört parmağının, sağ elindeki dört parmağı ve sol elindeki üç tane parmağının izini kaydeden Mehmet, telefonunun ekran kilidini kaydettiği parmak izlerini kullanarak arda arda üç kez açacak. Şimdi buna göre Mehmet kullandığı parmağı bir daha kullanmamak ve arka arkaya aynı eli kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde ekran kilidini açabilir diye sorulmuş. Şimdi... Sol elinde 3 parmak var. Parmak 1, parmak 2, parmak 3. Sağ elinde burası sol. Sağ elinde ise 4 tane parmağın izini tanıtmış. P1, P2, P3, P4 diyelim. Tamam mı? Şimdi arka arkaya 3 kez açacak. Bunun için şunu kullanabilir. Önce solla başlarsa sağ ile devam etmek zorunda. Sonra sola geçmek zorunda. Ya da sağ ile başladıysa sonra sol eline sonra da sağ eline tekrar geri dönecek biçimde açabilir sola başladığına göre 3 farklı parmaktan birini kullanır sağa geçti 4 farklı parmaktan birini sola geçti 3 farklı parmaktan birini kullandı ya 2 tanesi kaldı aynı parmağı bir daha kullanamayacak bu şekilde 2 kere 4 8 8 kere 3 24 farklı şekilde açabilir bir de diğer ihtimale bakalım. Sağ eline başlarsa 4 farklı parmaktan birini. Sol eline geçti 3 farklı parmak. Çarpı sağ eline geçti yine 3 farklı parmak. Çünkü sağ elinden bir tanesini kullanmıştı. 3 kere 3 9. 9 kere 4 36 farklı durumda burada var. Toplarsanız eğer 60 farklı durumla açabilir bu telefonun kilidini Mehmet diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız B'ydi. Ve son soru. 31. sorudan itibaren... Kenan Karay'la Geometri YouTube kanalına bakabilirsiniz. Kenan Hoca'nın sizler için geometri sorularını çözüyor arkadaşlar. Devam edelim son sorumuzda. Bir platformdan <gülüyor> belgesel izlemek isteyen Melike dil seçenekleri kısmına tıkladığında ekranda aşağıdaki gibi seslendirme ve altyazı alternatifleri çıkıyor. Melike rastgele bir seslendirme ve bir altyazı dili seçtiğinde bunlardan sadece birinin Türkçe olma olasılığı nedir diye sorulmuş bize sadece bir tanesi Türkçe olsun diyor şöyle diyeceğiz sol taraftaki Türkçe sağ taraftaki farklı bir altyazı yani seslendirme Türkçe altyazı farklı bir dil ya da seslendirme farklı bir dil altyazı Türkçe olma ihtimallerini bulalım seslendirmenin Türkçe olma ihtimali Türkçeden bir tane var zaten bir bölü Burada kaç tane seslendirme dili var 5 1 bölü 5 çarpı Burada farklı dillerden 3 tane var Toplamda 4 tane dil seçeneği var Ya da artı Seslendirme farklı bir dil Olacaksa 4 tane farklı dil var 5 tane dil arasından çarpı Alt yazı Türkçe olacaksa Zaten Türkçeden bir tane Toplamda 4 dil mevcut Cevabı bulduk 1 kere 3 3 bölü 20. Artı 4 kere 1 4 bölü 20 toplarsanız 7 bölü 20 bize cevabı verir. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacaktı deriz sevgili gençler. Evet videomuzun ve denemenin sonuna geldik. Diğer denemede ve diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.